Yok abi ölmeyeceğim. Bismillah abi çok heyecanlıyım. Geliyor adam geliyor. Tamam aldım onu. Ama güzel abi, güzel tamam iyi. tamam bir tanesini aldım kayboldum tamam okey. Bu arada 700 aldım. kişi bizi izliyor oyun içerisinde. Eray çok heyecanlıyım. <gülüyor> Eray ben bittim öldüm lan şu anda. Lan 50 bin kupalarla yan yana oynuyorum çok ciddi bir şey bu şu anda fark ettim ben. Eray kurtarın beni lan bu videodan. Abim abi. abi.